Rüyada kahve içmenin çeşitli anlamlarda yorumları vardır. Kahve rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. Bir erkek rüyasında kahve gördüyse heyecanlı bir serüvenin başlangıcı olarak yorumlanır. Sonuç olarak bu serüvenin mutlu bir şekilde biteceği söylenir. Bu durumda yapılacak olan işlerin olumlu bir şekilde tamamlanacağına işaret eder. Rüyada kahve görmek genel olarak kötü yorumlanmaz. Çoğu zaman bir kısmetin olduğunu habercisidir. Bir genç kız rüyasında kahve gördüyse iyi bir evlilik yapacağına işaret eder. Genel olarak evleneceği kişinin durumunun oldukça iyi olduğu bildirir. Rüyada görülen kahve genel olarak erkekler için mutlu bir haberi, kızlar için hayırlı bir kısmeti çağrıştırır. Rüyada içildiği görülen şekerli kahve pek ayrı yorumlanmaz. Bu durumda kişinin haram bir mal edindiğini ve bunun huzursuzluğunu yaşayacağını söylenir. Aynı zamanda yakın zamanda haram mal edinebileceğini ifade eder. Ayrıca kişinin bu durumdan dolayı yaşayacağı mutsuzluğu ifade eden şekersiz kahve yaşanacak olumsuz durumları da haberdar eder. Rüyada içildiği görülen şekersiz kahve yaşanılan ya da yakın bir zamanda yaşanılacak olan hastalığı ifade eder. Bir kişi rüyasında şekersiz kahve içtiğini görürse onun yaşanan rahatsızlık sonrasında çekeceği acı ve üzüntü işaret ettiği ifade edilir. Hastalığı ifade eden şekersiz kahve pek hayra yorumlanmaz. Rüyada tanıdıklarınız ile birlikte içtiğinizi gördüğünüz kahve etrafınızdakilerin ilişkiniz hakkında pek olumlu şeyler düşünmediğine işaret eder. Bu durumda yakın arkadaşlarınızın ilişkiniz hakkında çok olumlu şeyler düşünmediğini anlayabilirsiniz. Arkadaşlarla birlikte içilen kahve etrafınız tarafından onaylanmayan bir ilişkiyi işaret eder. Evli iseniz eviniz içerisinde yaşanması muhtemel kavga ve tartışmaların olduğunu gösterir. Bu durumda rüyada içilen kahve ilişkileriniz açısından yaşanabilecek bazı ihtimalleri çağrıştırır. Rüyada içildiği görülen tatlı kahve her zaman için hayra yorulur. Genel olarak belirli bir kazanç elde ederek mutlu olacağınıza işaret eder. Acı kahve içildiği görülüyorsa etrafınızdaki dostlarınızdan büyük bir darbe alarak zor zamanlar yaşayacağınızı anlatır. Bu durumda oldukça yakın bir dostunuzla aranızda yaşayabileceğiniz olumsuz olayların habercisidir. Buraya en yakınlarınızdakilere daha temkinli yaklaşmanız konusunda size önem yapılan önemli bir çağrışım niteliğindedir. Rüyada bir kişi kahve pişirdiğini görürse yakın zamanda iyi bir kısmet ile karşılaşacağına dair yorumlar yapılır. Ayrıca bu kişinin herkes tarafından beğenilen, göz gezdirilen oldukça hayırlı biri olacağı da söylenir. Bu sayede mutlu bir yuva kurabileceği ve mutlu bir hayata sahip olunabileceği konusunda yorumlar yapılır. Rüya gören kişinin bekar olması mutlu bir evlilik yapacağını anlatır. Rüyada görmüş olduğunuz kahve ikramı yani kahve ikram ediyorsanız hayra ve iyiliğe yorumlanır. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye bilinir. Sağlık ve huzur işaret eder, huzura işaret eder. Bu durumda görülen kahve ikram ettiğinizi ya da size kahve ikram edildiğini görmek huzurlu ve sağlıklı bir yaşamış çağrıştır. Özellikle etrafınızda bulunan dostlarınızla birlikte yaşayacağınız olumlu gelişmeleri anlatır. Rüyada görülen taşmış kahve yapılan bu kahvenin taştığı görülürse boğluk ve bereketli yaşanacağı ifade eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin bekar olması... Kendisine gelecek olan tariflerin çok fazla olacağını işaret eder. Rüyada görülmüş olan taşmış kahve iyilik güzellik şeklinde de yorumlanır. Ancak bazı yorumcular rüyada görülen taşmış kahvenin kötülük ve yaşanış olumsuzluklar olduğunu ifade ediyor. Rüyada görülen kahve tervesi rüyayı gören kişinin mutlu ve huzurlu bir yaşama sahip olacağını ifade eder. Bu durumda kahve tervesi rüyada hayrı ve güzelliğe yorumlanır. Genel olarak kahve yorumları farklı kaynaklarda farklı şekilde yorumlanır. Bazı kaynaklar içirilen kahve veya çayın hiçbir zaman hayır yorumlanmadığını ifade eder. Ancak bazı kaynaklara ise rüyada görülen kahvenin hayır ve kısmeti çağrıştırını bildirir. Bu durumda rüyada kahve görmenin farklı anlamlar içerebildiği rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama genel olarak ifade edecek olursa rüyada görülen acık kahve kötülük, şerre, tatlı kahvesi iyiliği ve hayır yorumlanır. Kahvenin kısmet ile bütünleştiğini düşündüğümüz zaman genel olarak halk arasında hayırlı bir kısmetin çıkacağı yönünde yapılan yorumlamalar bulunur. Ayrıca dostlarla olan ilişkilerin pekiştirileceğini ya da dostlarınızdan göreceğiniz kötülükler olarak da ifade edilir. Rüyada kahve görmek huzurlu, mutlu, uzun bir yaşam olarak da yorumlandığı gibi sık sıkıntılı zamanların yer aldığı haram malların alındığı hastalıkların sonrasında yaşanacak huzursuzluk olarak da ifade edilir. Rüyada acı kahve içmek, Rüya sahibinin içinden gelmeden yapacağı bir hayır işine ya da iyiliğe alamet eder. Kişi zorak ki bir iş yapacak fakat bu işi gönülden yapılmayacağı nedeniyle hak katında, Allah katında bir kıymeti olmayacağını anlatır. Rüyada köpüklü Türk kahvesi içmek, rüya gören kişinin kalbini çarpatacak, çarptıracak ya da aklını başından alacak bir sevdaya düşecek, heyecanlı hareketli günler geçirecek demektir. Rüyada sade kahve görmek, rüya sahibinin çevresinin genişleyeceği, işlerinin büyüyeceği ve ticaretin artacağı ile tabir edilir. Kişinin hayatında güzel gelişmelerin yaşanacağını anlatır. Rüyada kahve yapmak, şansın açılacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin hem kazançtan hem de aşktan yana, bahtının açık olacağına, Geleceğin zenginlik ve mutluluk içinde geçeceğini işaret eder. Sıkıntıların bitmesi, bolluğun, verimin, dünya nimetlerin ve kazancın artması anlamanı gelirken, kişinin hayallerinin gerçek olacağına, rüya sahibinin muradına ereceğine, sevdiğiyle kavuşacağını anlatır. Rüyada kahve ikram etmek, huzur bulmaya, keyif içinde olmaya, eğlenmeye, ağız tadı içinde yaşamayı anlatır. Rüya görünen kişinin sevildiği kadar da sevileceğine, değer göreceğine, yaptığı kadar sevabı da hayır içinde yapacağını ve Yaptığı sevap kadar da hayır bulacağından onun karşılığında ifade eder. Rüyada sütlü kahve yapmak, rüyayı gören kişinin yaşayacağı bir olayın kendisini maziye götüreceğini ve unutamadığı şeyleri yeniden aklına getireceğini işaret eder, eski defterleri açacağını bildirir. Rüyada köpüklü kahve yapmak, hiç beklenmedik bir anda aşka düşmeye ve ayakları yere basmaz olmayı işaret eder, rüya sahibinin birisinden çok etkileneceği anlamına gelir. Rüyada kahve fincanı görmek, hayatın koşuşturmasında yaşananlara yani yaşam mücadelesine, telaşına işaret eder. Gülmeye, ağlamaya, başarılı olmaya, başarısızlığa düşmeye, hayırlı haberlere, şarlı haberlere, olumlu olumsuz olaylara, kazanmaya, kaybetmeye işaret eder. Yani iki taraflıdır. Rüyada tuzlu kahve yapmak, gönlü olmadığı halde bir ilişkiye başlayan rüya sahibinin hem kendisine hem de karşı tarafa haksızlık ettiğine, çok zaman geçmeden bu hatadan döneceğine yorumlanır. Zarardan erken dönmek, başkalarını üzecek kararlar vermek ve bu dönemde ciddi eleştirilere maruz kalıp görüş zorunda olmak demektir. Kişinin rüyada misafirlere kahve yapması, kişinin el açık biri olmasının yanı sıra parasının hesabını da yapamadığını, genellikle ay sonunda sıkıntı çektiğini, ayağını yorganına göre uzatmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda borçlarını giderek artacağını ifade eder. Kalabalık misafirlere kahve yapmak elden çıkacak yüklü miktarda bir paranın abartılı harcamalar yüzünden evde ursuzsuzluk yaşamasının arameti olarak görülür. Rüyada görücü gelenlere kahve yapmak. Özel yaşantıda heyecan verici gelişmelerin kişiyi keyiflendireceğini, hayallerine giden yolda önemli adımlar atılacağını, ev inşaatına girişeceğini veya evini tamir ettireceğini bildirir buraya. Hane ile ilgili pek çok değişikliğin kapıda olduğunu bildirir. Teraşi ve yoğunluk içinde geçen günlerde iş hayatında da hareketlenmeleri olacağı gibi maddi beklentilerinde de karşılanacağını Rüyada bir kişinin patronuna kahve yapması. Çalışılan yerde üst düzey yöneticilerle sağlıklı diyaloglar geliştirmek, kişinin akıllıca fikirlerinin yanı sıra iyi bir hitabet ustası olmasında bu ilişkileri güçlendireceğinin ifadesidir. Rüyada arkadaşa kahve yapmak. Hoş muhabbetlerin içinde olarak günün stresini üzerinden atacak olan rüya sahibinin moral bozukluğunda yavaş yavaş üzerinden atacağını işaret eder. Rüyada tanınmayan bir nekala yapmak. Rüya sahibinin isminin ve kendinden emin davranışlarının emin olmadığı insanlara ve durumlara her zaman temkinli yaklaşmasını göreceği zararları da engellediğini ifade eder. Hayata karşı dik duran, gücünü her zaman kanıtlayan kişilerin düşmanlarını kendilerinden uzak tutarak hayatlarını güvenlik içinde sürdüreceklerini bildirir. Rüyada cezvede kahve yaptığını görmek, işleri buna göre yapmak, nabza göre şerbet vererek sıkıntılardan kurtulmak, kuzu gibi saf, kurt gibi zeki davranarak her sorununa çıkış yolu bulmak manasına gelir. Rüyada ölmüş birine kahve yapmak. Geçmiş olan bağlarından kurtulamayan rüya sahibinin yeni bir hayat kurmak için çabalasa da bir türlü başarılı olamayacağını bildirir. Duygusal kararların sonuçlarına katlanmak zorunda kalmanın akılcı düşünülmediği sürece yaşama ciddi değişiklikler yapılamayacağının habercisidir. Rüyada sevdiğine kahve yapmak. Bekar kimseler yıllardır hayalini kurdukları ilişkiye sahip olacaklarını onlar için, bekar kimseler için çok aşık oldukları biriyle evleneceklerini bildirir. Rüyada kahve yapıp fal bakmak. Sürekli beklenti içinde olmak, çabalamadan kolay para ulaşmak istemek demek olduğu gibi kişinin azmini kaybettiğini de bildirir. Rüyada kahve yapıp dökmek. Bazı işleri zamana bırakmak şeklinde yorumlanır ve özellikle ilişkisini bir sonraki basamağa taşımak isteyen evlilik düşüncesi olan kimselerin biraz daha bekleyeceklerini tabir eder. Hayal kurmaktan vazgeçerek daha gerçek düşüncelere yönelmek işini şansa bırakmamak anlamına gelir. Bırakmamaya işaret etmektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada görebilirsiniz.